Merhabalar JT Score gelenimiz tekrar hoş, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Allah vallaha. Perra Palasta gece yarısı fragment. Aynen. Evet. Resmi evet. fragment. Evet. Yeah. Official um trailer. Trailer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, resmi. Official resmi picture. Anyways, um video getlerim. Ama bir geçelim, bir abone, video get abone ol, every paylaş Instagram'da. Fık, uh, ben izledim, izledim zaten ya. Yani. Şey, o halde Perapalasa hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyorum. Şey özür dilerim. Ben bu filmi izlemek istedim geçen gün. I wanted to watch it on Netflix. I saw the trailer. Manyak <gülüyor> bir tarihi var bunun. Bilirsiniz. Korkunç. Biraz, <gülüyor> <gülüyor> o, <Diyanki. gülüyor> evet, odaya ki intense I thought like ben şey sandım. Orada şey sandım. Jin girdi. No I. Orada Ama çok tuhaf değil mi? wearing this kind of clothes in 1919. Ya işte. 1919. Nasıl oldu bizim? Deli mi bu? Nasıl gerçek mi? O! Oh, <gülüyor> bir Askono şey şey. oh. Ah, şey o evet, oh. işte. Ne oluyor lan? Aples de meme lazım. Vallahi çukur yatamaz biz. Ya hayatımuncu rol yaptım yalan söyledim böyle şey mi diyor? Evet, rol lazım. Çok iyi. Çok. bir Ben merak ediyorum Siz kimsiniz? o işte Osman. Evet. <gülüyor> Bu da daha fazla kaçamazsın artık. <gülüyor> Çok seviyorum bu adamı ya. Ama sakal Yeni başlıyoruz. <gülüyor> okay. Çok iyi. Ya. Çok iyi gör. Oh okay. Çok iyi görünüyor gerçekten. Tam izlememiz lazım. Yani. Hani bir Türk izlememiz bir lazım. Sadece bir sezon değil mi? diye aslında ne bileyim. I don't know if there's a sync to but I finished. O di other project. Ha. Huh. Neyse arkadaşlar, hmm, bu, e, tur biriyle izlemen lazım galiba. Nedim? Yani ben yanını anla, anlamayacağım şeyler geleceğiz. Ha, olabilir. tarih falan evet. atında. Geçmişte bazı No no no, no hmm. you understand. Anlayacaksın. Tamam. O işte para palaş palasta gece yarısı. Evet. Abone ol videoyu paylaş. At like az ve bir sefer görüşere af ha. barış